Evet, 4D'li kardeşlerim. 4D'li işçi kardeşlerim. Canlı yayına geldik. Emekçi kardeşlerim. <gülüyor> 4D'li kardeşlerim. Evet, 4D'li kardeşlerim. Canlı yayındayım şu anda. <gülüyor> 4D'li ile ilgili yeni gelişmeler var. Bir de soracağım sorular var. <gülüyor> Pardon. 4D ile ilgili yeni gelişmeler var arkadaşlar. Soracağım sorular var. Mutlaka e, şey yapalım. 4D ile ilgili gelişmeler var. 4D'de özellikle milli eğitimle alakalı yeni gelişmeler var. 4D ile ilgili ile alakalı gelişmeler var. 4D ile ilgili tabu kadastro ile ilgili bir duyurum var arkadaşlar. Özellikle ...bu yayını kaçırmayın derim. <gülüyor> 4D ile ilgili... ...alakalı ilgili... ilgili... evet, arkadaşlar... ...şunu söylemek istiyorum. 4D ile alakalı... ...ilk düşüncemi söyleyeceğim. Yeni bir duyum. Milli Eğitim Bakanlığıyla ile görüştüm arkadaşlar. 4D ile alakalı Milli Eğitim Bakanlığıyla ...çok daha yeni bir görüşme gerçekleştirdim Mesai bitimine doğru... 4D'de şu anda kısmi anlamda izne çıkarılan arkadaşlarımız var. 14'ünde çıkarılacak arkadaşlar var ve 20 küsürde çıkarılacak arkadaşlar var. Ücretsiz izne çıkarılacak arkadaşlar var. Malumunuz üzere 3 aylık, <gülüyor> 3 aylık çıkıyorlar ve gerçekten maddi yönden de manevi yönden de büyük üzüntü çekiyorlar. Milli eğitimle yaptığımız görüşmelerde Maliye Bakanlığı'na bu süreyi bira, bir aya indirilmesi için Milli Eğitim teklif götürmüş arkadaşlar. Görüşüp bu konuda gerçekten e, bu sıkıntıyı ilettiğim Milli Eğitim Bakanlığı Maliye Bakanlığı'na acil ulaşıp arkadaşlar e, Maliye Bakanlığı'na acil ulaşıp ne yapmış? E, vize teklifinde bulunmuş. Çok yeni bilgi arkadaşlar, taze bilgi. Videoma like atın arkadaşlar, like çok düşük. Burada yorum yapan arkadaşlarımıza birçoğu like atmıyor. Beğeni atmanızı istiyorum videoma. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar. Emrah Bey, Mihrican, Efe, Ahmet, Kale, Emrah, Efe, Ekrem, Tahir, Muharrem, Mustafa, Nuri, Kale, Zülküf, Atahan. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Mevlüt, Emrah, İsmail, Tahir, Emre, İsmet. Evet. arkadaşlar. Milli eğitimde tekrar ediyorum. Milli eğitimde izine çıkan arkadaşlar ücretsiz izne çıkan arkadaşlar ve ücretsiz izne çıkacağını bayram arefesi günü çıkacağını bilen arkadaşlar veya 30'unda çıkar veya 20 küsürde çıkan çalışma süresine göre değişiyor ya 9 ay arkadaşlar Maliye Bakanlığı'na jet hızıyla Milli Eğitim Bakanlığı yazı yolladı ve bu yazı yollayan yazı da arkadaşlar sürenin 11 aya çıkarılması ve 1 aylık iznin şu anlık uygulanması şeklinde Milli Eğitim Bakanlığı büyük bir adım attı arkadaşlar. Ben bunun sonucunu ne zaman çıkar? Vize ne zaman sonuçlanır diye sorduğumda bakanlıkta arkadaşlar şu söylendi. Dendi ki bana temmuz ayından netleşecek. O zaman şunu soruyorum. Bu bize sonuçlandığı zaman izne, ücretsiz izne çıkarılan arkadaşlar bir aylık süre içerisindeki izin netleşirse... Bir aylık izinden sonra tekrar dönüp çalışabilecekler arkadaşlar. Evet Milli Eğitim alakalı Milli Eğitim Bakanlığımız sağ olsun Maliye'ye büyük bir baskı yapmış. Bu konuda Milli Eğitim Duyarsız demeyelim şu tarihten itibaren. Ve Maliye Bakanlığı'nda vize de arkadaşlar Maliye Bakanlığı'na da baskı yapalım. Maliye Bakanlığı'na da baskı yapalım. Bu müjdeyi Milli Eğitim'deki arkadaşlarıma söyledim. He, şu anda ücretsiz izine çıkan birkaç tane varsa Milli Eğitim Bakanlığı'nda 4 değerli işte geçici işçi kardeşimiz. Mutlaka iyi dinlesinler beni. Bir aylık izinleri dolduğunda tekrar dönebilecekler. Bir aylık bir izin vizesi şeklinde olduğu zaman arkadaşlar sağlık güvencesinden de faydalanacaklar ve maaşlarını alacaklar. Milli eğitimle ilgili durumda arkadaşlar dediğim gibi son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Arkadaşlar bir de bugün bir arkadaşımızdan bilgi aldım. Tabu Kadrosu'daki arkadaşımız sürekli sözleşmeli arkadaşımız 3-400 aldıklarını ama sürekli Kadrosu sözleşmeye taşeronla geçtikten sonra pardon ya nüfus müdürlüğünde nüfus müdürlüğündeki arkadaşımız nüfus müdürlüğündeki arkadaşımız sürekli işçi Kadrosu'na geçti ya 3-400 taşeronla alıyormuş. Şu anda bana dedi ki 2.600 600 küsur aldım dedi. Maaş podrolarına baktım. Gerçekten bir kesintiler mevcut. Sosyal güvenlik kurumu kesintisi, onun akabinde vergi kesintisi, resmi günlerden kesinti ve belli kesintilerden dolayı ve mesaisinin düşmesinden dolayı bir mağduriyet yaşamış. Ama diğer nüfus müdürlüklerinde birkaçında da bu düşüşler yok. O durumu da araştıracağız. Nüfus müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız varsa maaşları değişti mi? Sürekli içi kadrosuna geçince arttı mı azaldı mı mutlaka bu duyurumdan sonra buraya yorum yazsınlar arkadaşlar bilelim. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. E, hangi kurumda e, Ekrem Bey? Evet hoş geldiniz. Aleykümselam Muharrem Bey. Mustafa Bey aleykümselam efendim. E, bizim izinler e, gelecek yıla devredilebiliyor mu demiş. E, tabii ki arkadaşlar. Artık şöyle bir durum da var. Şöyle bir durum var. Bazı nasıl diyeyim izinlerle alakalı ve benzeri durumlarla alakalı yeni gelişmeler olacak Nuri Bey. Özellikle şöyle diyeyim gece nöbeti, mesaiği bak bu kalemlerle alakalı ve izinlerin gelecek sene aktarımı alakalı bir düzenleme yapılacak. Bu bilgiyi size söyleyeyim. Birkaç ay sonra bu netleşecek. Evet Sayın Kale neti de şey yazıyor. Belediye miydi Sayın Kale? Evet Zülküf Bey e, ma maaşları. Milli eğitim maaşlarını sormadım. Sadece sizin 3 aylık e, türünüzün düşürülmesiyle alakalı. Şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Yani, milli de kusura bakmasınlar. 3 aylık izninizi 2 aya düşürmekle ilgili maliye bizeyi vermiş. Ama milli eğitim yine bastırıyor. Bir aya düşsün diye. İzniniz 2 aya. Yani 2 aylık bir izne çıkıyor. Şu an çıkacaklar arkadaşlar. Bilginiz olsun inşallah önümüzdeki sene ya on iki ay çalışacaksınız ya on bir ay çalışacaksınız. Bunu bütün çabamızla hallettik bilginiz olsun. Evet hayırlı akşamlar Emrah Bey maaşımız yarın yatacakmış ikramiye vereceğiz diye. Allah Allah neresi Emrah Bey kurumu yazar mısın lütfen yarın arayalım. Samet Bey devlet üniversitelerinde tedi ikramiye durumu nedir? Ya, devlet üniversitelerinde ben ikramiye beş günlük yatacağını düşünüyorum. Bakalım bir göreceğiz 8 ile 12 Haziran arası bekliyoruz. Bizim kurumda bir şey yok. Orada eğitim Anlaştırma Hastanesi il geneli böyle. Hmm. Hangi? E, ya işte 8-12 arası bekle arkadaşlar. E, belediyelerde ilgili ne var demiş. Belediyelerle alakalı şu anda bir bugün çalışma gerçekleştiremedim. İnşallah yarın onu şey yapalım ama özellikle arkadaşlar e, size bir istirhamım var. Nuhus müdüründe çalışan arkadaşlar varsa maaşlarını bir yazsınlar bana. Nuhus müdüründe olanlar bir yazsın. Değişim var mı yok mu? Evet. İyiyiz İsmail Hümet Bey. TD 13 günlük mü alacağız? TD ile alakalı şu anda arkadaşlar hiçbir gelişme yok. Bilginiz olsun. Taşlandığında kadroya gelişmeyi yok deniyor. Olur mu arkadaşlar? Belediye'dekiler aldı. Kayakada bir sürü kişi aldı. E, devlet üniversitelerinde 8 ile 12 arası bir hareketleme bekliyorum. Evet Efe Bey, ben bir devlet hastanası çalışıyorum. Fark görmüyor, İdareler daha çok yüklenir bize. Arkadaşlar biraz alınganlık olabilir, belki tepki durumlar olabilir, geçer bunda Hakdanızı şu aldık, alır Hoş geldiniz Yusuf Bey. Hoş geldiniz Bey. E, Kaleferci işine arkadaşlar, e, onu iş güvenliğiyle ilgili bir arkadaş var, onunla beraber arayacağız. Tamam mı? Mutlaka bunu soracağız, merak etmeyin. Beridireli ilgili güzel haberleri inşallah yarın vermeye çalışacağız arkadaşlar. İşte mesai saatlerle alakalı demin dedim e, Sayın Ekrem Bey e, mesai saatlerle alakalı düzenleme kesinlikle yapılacak. Özellikle güvenliklerde. Hediye 9 günlük vereceğini duyduk. Ne kadar doğru acaba? Arkadaşlar 5 günlük ikramiye alınacak ama ile alakalı resmi bir rakam alamadım. Onu alırsam sizle paylaşacağım. Anadolu Üniversitesi ne zaman verir sendik ve tediyeler? Yani ben e, ikramiyenin 8 ile 12 adresinin arası 5 günlük vereceğini düşünüyorum. Kötü ve Bakanlığı'na bağlı güvenlik önerisiyle tayin hakkımız olacak mı? Tayin hakkı eş durumu tayini bektim. 2019'un başında Tolga Bey. En düşük maaş hangisiydi? Galiförciler mi diyorsun Mevlüt Bey? Belgiye şirketi geçen izinleri? Hayır, 5 yıla kadar arkadaşlar. 5 yıla kadar 16 gün. 5 ile 15 yıl arası 22 gün. 15 yılın üstü 28 gün izin arkadaşlar. Kadro 1.612 maaş yazık günah varlığa demiş. 1912 maaş artar. Yerinde durmaz Ekrem Bey. Yeni kalemlere zam gelecek zaten. Bu kalemler maaş kalemlerine zam gelecek. 12 ay e, evet. Evet. Zamanımdan hızlı hızlı almaya çalışacağım soruları. Gerçekten arkadaşlar like atıyor muyuz? Videoma hepinizin like atmasını istiyorum. Çok kişi ulaşsın. Çok dört değeri ulaşsın arkadaşlar. Bakalım. Nüfus müdürlüğünde çalışan arkadaşlara varsa maaşlar ne kadar değişti değişmedim değişmedi mi buraya yazarsın sevinirim. Evet. Belediye ile ilgili gelişme olacak arkadaşlar. Daha da oturacak işler. Keran Bey, Milli Eğitim miydi? Düzeltecek dedim ya, bir aya düşülecek durum. Fatma Hanım, Milli Eğitim'deki durum, Maliye Bakanlığı bir ay daha kısaltmış, iki aya düşmüş ücretsiz izin. Maliye Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleşmiş ve bu konuda Maliye Bakanlığı'na Milli Eğitim diretiyor. Yani bunu da bilin, bilin yani. Yani Maliye Bakanı Milli Eğitim diretiyor şu anki Hedef 11 aya doldurmak 11 aya işi getirmek Evet ee, bir saniye Evet Anadolu Üniversitesi demiş, Kültür Üniversitesi'nin bakalım Güvenlik Üniversitesi'nin tayin hakkını söyledim. Evet. Beledir ilginç düzenimi olacağını söyledim. Evet temşerim, 11 ay olması yolunda bir adım var. Şu anda maliye 10 aya çıkarttı vizeyi. Ama gönül istiyor ki şu an izne çıkanlar da mesela 2 ay yapacak. 2 aydan yemeye başlıyor ama Temmuz'da gelen şeye Öyle bir baskı var ki Maliye Bakanlığı'na istiyoruz ki 11 ay olsun. Antalya Belediyesi'top söz hiç yapılmadı. Ha, nasıl Yok. Evet. Anfediyor sözleşme beri uzak. Şöyle içeride kalan belediyedeki 13 günlük paraları vereceklerini söylemişlerdi. Bekliyoruz. Sayın Ebrar Bey. Evet Ahmet Bey. Şöyle ek bir ödeme için şöyle bir şey söylemedi mi? Sadece şu an ikramiye ödenecek ee, Sayın Ahmet Bey. Karifeciler ile ilgili ayrı bir zaman ayıracağız Mehmet Bey. Bu sohbeti inşallah üstüne gideceğiz olayın çalışma koşullarınızla alakalı. Artvin Devlet Hastanesi. İnşallah bir yan önce alırsınız arkadaşlar. 8-12 sarısı. Efe Bey gençlik ve spor müdüründe çalışıyorum. Pazar günü çalıştığım hafta içi her gün veriliyor bu yasal mı? Ee, şöyle bir şey var. Ee, i̇şveren bunu çalışma saat içinde ihtiyaçım var diyerek böyle bir düzen var diyerek yapabilir Efe Bey. Çok teşekkürler Sayın Bakırtaş. Neydi Efe Bey? Belediye'deki durumlar netleşecek arkadaşlar merak etmeyin. Rutuşlar yapılacak. Anladım Bevrüt Bey. Bevrüt Bey öğrenmiş oldum. Gerçekten. Arkadaşlar videoma beğeni attık mı? Videoma lütfen like atın arkadaşlar. Hüseyin Bey, evet. İşte bu belediyedeki uygulamaları şiddetle kılıyorum. Hangi belediye işçilere böyle davranıyorsa. Ee, Sayın Kaya. İkramiyeleri ayın 8 ile 12'si arası tamam mı? Evet Sayın Necat. E, gece farkı şu anlık yok. Sizin asli göreviniz sayıyorlar. Sizin e, güvenlikte gece nübetinizi gündüz mesaisi şeklinde görülmek istiyorlar. Biz de diyoruz ki öyle bir şey yok. Bu insan gece evinden ve uyku düzeninden uzakta. Aynı farkı ve gece farkını alması gerekir diyoruz Sayın Necat. Evet, girmeye cevap vermiyorsunuz. Bakacağım Servet Bey, bu akşam bakacağım. Tediler kaç gün bazen alınarak yatacak? Ya 39 günlük üzerinden ama şu an ikramiyeleri bir kurtaralım Muhammed Bey. Efe Bey, taşlarına kadroya geçtik. Evet. Bayram mesaisi, dini bayramda bire 3 verecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sivas Belediyesi güvenlik görürsü ama biz ikramiye tam verilmedi, verilebileceği söylendi. Tam verilmedi. Ne? Mutlaka şey yapılacak merak etmeyin mutlaka yani mutlaka ee, alacaksınız ikramiyeniz öyle bir şey yok. Beş günlük alacaksınız. Arkadaşlar e, nüfus müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız varsa ne kadar maaş aldılar e, ne kadar düşme artma var mı bir açıklayın canlı yayında seslendim. Afyon Yurttağı Kurumu'da kalifacı maaşlar evet düşük. Onunla ilgili tabii ki eleceğiz sayın hocam. Evet Servet Bey 24 saat bayram nöbeti yani 24 saatlik nöbet bence hiç şey değil arkadaşlar 24 saatlik nöbet diye bir şey olamaz bu konuyla alakalı bilmiyorum idarede nasıl bir yol izleniyor ben sıcak bakmıyorum sağlığınız açısından da iyi değil arkadaşım Sayın Çelik buyurun buyurun Emre Bey ben verdim siz duymadınız galiba Anne, ya Şöyle e, Milliyetim'de iş kurudan 9'a çalışanlar için ve bir daha tekrar almış İşkur okulunda 9 ay çalışıyor işkur. Şöyle arkadaşlar bakın işkur üzerinden milli eğitimde çalışanlar için bir sonuç alınmadım. Yani işkur üzerinde de çalışan arkadaşlarımız var. Yani 9 ay çalışıyorlar ve 3 ay gerçekten 2 mayına kadar bunlar işsiz kalacaklar. Ve gerçekten e, çoğu da zor durumda ihtiyacı olan insanlar, arkadaşlarımız çok. O yüzden e, buradan yetkililere sesleniyorum ve yarın da keşke tekrar iletmek isteyeceğim. İşkur'dan özellikle daha çok muhtaç Daha çok ihtiyacı olan arkadaşlarımız Milli eğitimde çalıştırılıyor Bunlar da aynı memuru ve işçinin emeğini veriyorlar Gerçekten büyük çaba sarf ediyorlar İnşallah bu durumu da İşkur'dan milli eğitimde çalışanlara da Aynı durumu söyleyeceğiz Toplum yararına hizmet miydi? Programı TYİ programı bile Ayten Hanım Bununla ilgili bilimler aktaracak ne oldu? Sendika paralizma yatacak ya sendeki parayla güncel bir şeye bakmadım ama normal sürelerinde yatıyor arkadaşlar. Hatice direkt, evet, milli eğitimdeki durumu söylüyorum Hatice Hanım, tekrar ediyorum. Milli eğitimdeki durum şöyle, milli eğitimde şu anda milli eğitim bir aylık vizeyi kopardı. Artık 9 ay daha bir şey yok. Artık 10 ay çalışacak milli eğitim çalışanları. ve yani Bunun güncellenmesi de Temmuz'da olacak arkadaşlar. Temmuz'a kadar izne çıkan arkadaşlarımız varsa 2 ay sonra geri dönecekler. Ama görün istiyor ki Milli Eğitim istediği şu. Bunu 11 aya çıkaralım diyorlar. Bir ay ücretsizliğin olsun. Şu anda bıçak sırtı gidiyor. Bilginiz olsun yetkili yerden aldım bilgiyi. Evet like attık mı? Hadi canım. Son gülerim. videoma like istiyorum. Daha çok 4D'liğe ulaşalım arkadaşlar. Evet ayrı şeyler Hakan Bey. TD ile ilgili şu anda bir şey yok arkadaşlar. Evet Abdülhamit Bey yok şu anda. Mervit Bey onu da sorun. Sendikal ilgili şeyi. Belediyelerle ilgili çalışma yapacağım arkadaşlar. Bugün eğilemedim. Öyle bir şey yok. İkram yerası vermeyecek. Sivas Belediyesi bir açıklama yapmalı. Öyle bir şey olur mu? Yok yok artar Ekrem Bey. Hiç şey, şey yapmayın, hiç etmeyin. Lütfen. Arkadaşlar videoma like istiyorum. Rekor like istiyorum bugün. Lütfen. Abone olmayan arkadaşlarımız bana abone olsunlar. Evet Müslüm e, kardeş. selamünaleyküm birazdan Bir aslan şey bir şey yok galiba. Var var kesinlikle. 8-12 arası tamam mı? Belediyeler askeri 3'e devam sözde. Kimse kalıyor. Yok yok belediyelerde düzenleme olacak. Aile bireyi yetiştirireceğiz diyor. 8 aylık yatacak diye, Bayramdan sonra yatıracağız diyor. Arkadaşlar bakın kurumda kuruma değişir. İkramiye kurumda kuruma değişir arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Evet 8 üzerinde yatacak demiş. Evet. Belediyelerde çalışıyorum demiş. Bakalım bir saniye. Belediyede çalışıyorum. 1600 alıyorum. Son 2 ayda 1850 alıyorum. Yalnız ikramiye promosyon mu alıyorum bilmiyorum. Evet arkadaşım. 220-250 arası belediyelerde şey var arkadaşlar. Buraya i̇kramiye var. İkramiye içinde Sayın Servet Bey. Gençlik sporda çalışıyorum. Pazar günü çalıştırdığı hafta içi. Evet söyledim ya. İdarenin 45 saat içerisindeki insipiyatifi var. Çalıştırabilir Efe Bey. Saatini açmıyorsa. Bayramda, diğeri bayramda çalışan bile 3 alacak arkadaşlar. İyi para valla. Cahin Polat. Fatih Birisi 14 günlük paramızı vermedi. Maaşlar 2600'e düştü. İçerideki kalan paranızı mutlaka alacaksınız. Fatih ikramiye ikramiyeyi çoktan yatırması gerekiyordu. Bayram mesaisi arkadaşlar işte 1'e 3 kat. Mutlaka öyle yani. Evet. İkramiyeleri bekliyoruz Ali Bey. Arkadaşlar hem abone olun hem şey olun arkadaşlar. Evet. Bizim daha banka promosyonu yatmadığı nedenini sorabilir miyim demiş. Ya promosyonu ile aranızda bir şey Sayın Müslüm Bey. ile aranızda çözülecek bir şey. Ya genel müdürlük bazında ya da kurum kendisi bankayla görüşmekte. Evet Sayın Aslan tamam. Teşekkürler. Sayın Çolak. Milliyetimle alakalı arkadaşlar demin yayın yaptım videomu izlersiniz tamam mı Kenan Bey? Teşekkürler Mevlüt Bey, çok teşekkürler arkadaşlar abone oluyorsunuz ve beğeni atıyorsunuz daha güçlüyelim arkadaşlarınız haberi veriyorsunuz kanalımız çok güçlü olsun ee, bir şey ya ikramiye bekliyoruz Sayın Çerkes kardeş evet Çerkes kardeşimize selamlar. Gemle diyoruz Şerkes kardeşimize. Efe Yavuz bizlere maaş mesai ve görevde olmadığını söylüyorlar. Hmm. Mesai kavramı birçok kurumda oturmaya başlıyor. Biraz acele etmeyin. Şişte Etbala selamlar. Selam ederiz. En kısa zamanda kaloriferci ile ilgili bir video istiyoruz. Tamam mutlaka Sayın Hüçen. 1 ile 5 yıl arası arkadaşlar e, izinler e, 16 gün, 5 ila 15 yıl arası 22 gün, 15 yıl üstü çalışanlar ise arkadaşlar 28 gün izin hakları var. Hayır ikramiyeler, Sayın Müslüm e, şeyde 8 ile 12 arası ikramiye ödemeler olacak. Bediye mi birkaç nadir kurum olabilir. Evet. Daha önce 9 TL yemek alıyorduk. Şimdi 5 TL düştü. Ya hayır, 5 TL dedi. 3.2 TL alacaksınız. Vergi kesinisi var. At Atahan Bey. Artacak hiç merak etmeyin. Fazlasıyla. Kaşık verdiğiniz bir kaşık verdiniz ama kepçeyle alacaksınız. Bilginiz olsun. Devlet güvencesi var. Gerçekten emeklarsınız. Teşekkür ederiz Kenan Bey. Evet Sayın Kaya. Evet aynen işte onu diyorum. Toplum yararına programda milletimle çalışanlarda ayrı bir kitle var. Onların da sesi olacağız. O arkadaşlarımızın ihtiyacı çok. Tabii ki ücretli izin ayrılmadan çok isterim. Maliye Bakanlığı diletiyormuş arkadaşlar. İnşallah Sayın Canlı. Bütün milli arkadaşları seslenin. Sesimizi duyurun ve like atın. Arkadaşlar ben yayından çıkacağım şimdi. Evet Murat Bey sizde de hoş geldiniz. Ee, hoş geldiniz. Sa Sayın Direk çok teşekkür ederim like'ınız için. Sayın Sulu like attınız mı? Sayın Aksoy like bekliyorum videoma. O evet. Sendikalarla ilgili de ayrı bir yayın yapacağım arkadaşlar. Kalbinizden hoş geldiniz. Epeydir yoktunuz. Teşekkürler Sayın Hocan. Sayın Mutlu, evet. Evet, mutlaka şey yapacağım Sayın Mut, Aysel Mutlu. Bu soruya cevap vereceğim. Sayın Gül, hoş geldiniz. Milliyetimle ilgili bilgiler şu anda videomu izleyeceksiniz birazdan. Tamam arkadaşlar? Belediye ile ilgili çalışmaları yapacağım. Rotasız Kaptan, hoş geldiniz. Miri Güner, hoş geldiniz. Ee, Mustafa Aydın. Ya 8 ile 12 arası arkadaşlar bayram öncesi bazı kurumlarda çoğunlukla ikramiye yatacak 5 günlük diye beklediğimiz büyük. Sevgili arkadaşlar, yayını kapatmak durumundayım. Mağrib iftar yaklaşıyor, bizim de hazırlıklar var. Ee, Mehmet Ezer, sizlerden isteyip videoma like atmanız, atmayan arkadaşlarımızın atanlara, atanlarda atmayanlara hatırlasınlar. Lütfen arkadaşlar, attığınız her like yüzlerce 4 değeri ulaşmamızda bir katkı olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yayına şeref verdiniz. Gerçekten katıldınız, denk getirdiniz. Hepinize selam ediyorum. Sağlıcaklar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı iftarlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.